İkinci dereceden denklem videosuna hoş geldiniz. İkinci dereceden denklem kulağa karmaşık gelebilir. Hatta denklemi ilk gördüğünüzde sadece kulağa karmaşık gelmiyor, gerçekten de karmaşıkmış diyebilirsiniz. Ama umarım ki bu sunum boyunca öyle olmadığını anlayacaksınız. Ve gelecek sunumlarda bu denklemlerin nereden türediğini size göstereceğim. Bu zamana kadar ikinci dereceden bir denklemin nasıl çarpanlarına ayrılabileceğini gördünüz. Diyelim ki elimizde x'in karesi eksi x eksi 6 eşittir 0 var. Bu denklem üzerinden gidersek, x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Ve siz de bunu, x eksi 3 ve x artı 2 eşittir 0 olarak çarpanlarına ayırabilirsiniz. Bu da demektir ki, ya x eksi 3, ya da x artı 2, 0'a eşittir. Buna göre de, x 3'e ya da eksi 2'ye eşittir. Bu denklemin grafiği ise, denklemi f(x) eşittir, x kare eksi x eksi 6 olarak yazarsak elde edilir. Yani bu eksen f ekseni olur. y ekseni size daha tanıdık gelebilir ama bu tür bir problem için, bu tarz bir problem için bu çok da fark etmez. Bu da x ekseni. Eğer ki ben bunun grafiğini çizersem, x kare eksi x eksi 6 grafik şu şekilde gözükür. Burası grafiğin f eksenini kestiği nokta, yani eksi 6 denklemin grafiği de şöyle bir şey olur. Gittikçe bu şekilde böyle yukarı çıkar. Grafiğin f x'i eksi 6'da kestiğini biliyorum. Çünkü x'i 0'a eşitlersek, f eksi 6'ya eşit olur. Bu sebepten dolayı grafiğin bu noktadan geçtiğini anlayabiliyorum ve biliyorum ki f 0'a eşit. Yani f x ekseninde 0'a eşit değil mi? Burası 1. Bu 0, bu da eksi 1. Yani burası x ekseni boyunca f x'in 0'a eşit olduğu yer, değil mi? Ve biliyoruz ki, x'in 3'e ya da eksi 2'ye eşit olduğu bölgelerde, denklem 0'a eşit. Zaten bu da burada yaptığımız şey. Belki de bu tür problemleri çözerken grafiğinin nasıl olduğunun farkında değildik daha önceden. Ama eğer f x'in bu fonksiyona eşit olduğunu söylersek, biz bunu 0'a eşitlemiş oluyoruz. Yani diyoruz ki, bu fonksiyon ne zaman sıfıra eşit olur? Gördüğümüz gibi bu noktalarda sıfıra eşit, değil mi? Çünkü burası fx'in sıfıra eşit olduğu yer. Ve bunu çarpanlarına ayırarak çözerken yaptığımız şey ise, fx'i sıfıra eşitleyen sayıların bu iki nokta olduğunu fark etmemizdi. Ve kısa bir terim bu noktalara fx'in kökleri denir. Şimdi biraz tekrar yapalım. Eğer fx eşittir x kare artı 4x, artı 4 gibi bir denklemin olsaydı ve size bu denklemin köklerini sorsaydım, bu fx, x eksenini hangi noktalarda keser demekle aynı şey olacaktı. Genel olarak denklemler, x eksenini fx 0'a eşitken keser, değil mi? Eğer benim az önce çizdiğim grafiği düşünürseniz, diyelim ki fx 0'a eşit. Buna, buna göre hemen diyebiliriz ki, 0, x kare artı 4x artı 4'e eşittir. Biliyoruz ki bunu x artı 2 çarpı x artı 2 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Ve biliyoruz ki bu denklemlerde de x eksi 2 olunca denklem 0'a eşit olur. Denklemi çarpanları ayırabildiğimizde kökleri bulmanın ne kadar kolay olduğunu gördük. Ama şimdi de çarpanlarına ayrılması zor olan bir denklem üzerine çalışalım. Diyelim ki f x eşittir eksi 10 x kare eksi 9x artı 1. Ben buna baktığım zaman, ona bölsem de kesirli sayılar çıkacağını görüyorum. Bu denklemi ikinci dereceden çarpanlarına ayırmak çok güç. Zaten asıl bu noktada ikinci derece denklem devreye giriyor. Kullanacağımız formüle bu şekilde hitap ediyor olacağız ki, buna birazdan geçeceğim. Konuya geri dönersek, biz bu denklemi çözmek istiyoruz. Çünkü ne zaman sonucunun 0'a eşit işte olacağını merak ediyoruz. Eksi 10x kare eksi 9x artı 1. Bu denklemi sıfıra eşitleyecek x değerini bulmaya çalışacağız. İşte tam burada ikinci dereceden denklem dediğimiz bir formül kullanacağız. Şimdi size matematikte çok ender olarak ezberlemeniz gereken şeylerden bir tanesini anlatacağım. Öncelikle denklemimizi genel bir şekilde yazalım. Yani ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bu örnekte, a eksi 10'a eşit, b eksi 9'a eşit ve c de 1'e eşit. Formülümüz der ki, x değerleri eşittir, eksi b artı eksi kök içinde b'nin karesi, eksi 4 çarpı a çarpı c. Ve bu ifade bölü 2a. Biliyorum, bu kar karışık, karmaşık gözüküyor ama siz bunu kullandıkça o kadar da kötü olmayacağını anlayacaksınız ve bu da ezberlemek için doğru bir formül. Mesela bu formülü şimdi yazdığımız bu denkleme uygulayalım. Ondan önce bir daha bakarsak, buradaki a, x karenin kat sayısı değil mi? a, x kare teriminin kat sayısını ifade eder. b ise x teriminin kat sayısıdır ve c de denklem sabitidir. Hadi bunun denklemi uygulayalım. B nedir? B eksi 9'dur. Burada görebiliriz. B eksi 9. A ise eksi 10. C de 1 değil mi? Eğer B eksi 9 ise bunu yazalım. Artı eksi kök içinde eksi 9'un karesi ki bu da 81'e eşit. Eksi 4 çarpı A. A eksi 10'a eşit. Eksi 10 çarpı c, yani 1. Ve bunların hepsi bölü 2a. a eksi 10'a eşit. Yani 2a da eksi 20. Şimdi bunu sadeleştirelim. Eksi çarpı eksi 9, 9 eder. Artı eksi kök içinde 81 eksi 4 çarpı eksi 10 var. Bu eksi 10. Biraz karışık yazdım ama özür dilerim bunun için. Yani eksi 4 çarpı eksi 10, 40 yapar, pozitif 40. Pozitif 40. Ve bunların hepsi bölü eksi 20. Bildiğiniz gibi 81 artı 40, 121. Bu da 9 artı eksi 121'in karekökü bölü eksi 20 yapar. 121'in karekökü 11. Şimdi buraya gidelim. Umuyorum ki hala takip edebiliyorsunuzdur. Şimdi bu 9 artı eksi 11 üzeri eksi 20. İlk x değeri için 9 artı 11 üzeri eksi 20 dersek, bu 9 artı 11'den 20 bölü eksi 20 eder. Yani eksi 1. Bu köklerden bir tanesi. Çünkü burada artı ya da eksi işareti var. Diğer kökte 9 eksi 11 üzeri eksi 20. Yani eksi 2 bölü eksi 20. Yani 1 bölü 10. Bu da denklemin ikinci kökü. Eğer bu denklemin grafiğini çizersek, köklerimizin olduğu noktaların x ekseninin üzerinde olduğunu görürüz. Başka şekilde söylersek, fx'in x'in eksi 1 ya da 1 bölü 10 olduğu noktalarda 0'a eşit olduğunu göreceğiz. İkinci bölümde daha fazla örnek çözeceğim çünkü kafanızı bu video ile karıştırmış olabileceğimi düşünüyorum. İkinci dereceden denklemleri kullanacağımız videonun ikinci bölümünde görüşürüz.